Değerli seyirciler, yeni bir iş, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Bugün Business Channel Türk TV stüdyolarındayız ve çok değerli bir konuğumuz var. İnanç koçu Doktor İsmail Çapak Beyefendi. Evet, kişisel gelişim ve Kur'an Kur'an ve kişisel gelişim kitabını hatta birlikte yazıyoruz. Evet. Çilingir Sözler ve Kelimeler kitabını da çok büyük desteğiniz ve katkılarınız oldu. Onların resimleri çiziliyor şimdi. İnşallah, İnşallah yayını hep beraber vereceğiz. Ama şimdiden sosyal medyada hem çilingir sözler ve kelimeler hem de Kur'an ve kişisel gelişim ses getirmeye başladı. Biliyorsunuz bir kısmını paylaşmaya başladık. Sizinle daha önce e, yeni bir iş, yeni bir kariyer programında ve Business Channel Türk TV stüdyolarında birçok program yaptık. Evet, yani evet. E, dinimiz, inançlarımız yeterince tanınsın, Kur'an'dan yeterince istifade edilsin. Çünkü Kur'an hiçbir zaman psikolojiye, psikiyatriye, tıbba, bilime ve e, kişisel gelişime engel değil. Tam tersini yüzyıllar öncesinden... Ee, birçok işaretler var ve bunu ayetlerde bu kadar açık açık belirtildiği halde maalesef e, bazı insanlar e, ön yargıyla e, Kur'an'ı hiç okumadan e, işte, veya bir kısmı da sadece Arapçasını ezberleyerek yani tahkiki imana geçemiyorlar. Sadece taklidi, taklidi imanla ahiret gibi e, bir sonraki ebedi hayatlarını hem de Dünya hayatlarına zarar veriyorlar bilmeden. Onlara bir profesyonel katkı sunabilirsek ne mutlu. Bunlardan birisi de yani kişisel gelişimi, aile içi iletişimi eşler arasında iyi yürütmek gerekiyor. Evet hocam. Söylediğiniz gibi gerçekten de Allah razı olsun sizden Kur'an ve ekonomi kitabını Yazdıktan sonra sizin bir teklifiniz oldu, kişisel evet. gelişimle ilgili, Kur'an evet, ve kişisel evet. gelişim ve o da bende çağrışım yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde bir hastanede bölüm başkanı, bir doçent kardeşimle Kur'an ve tıp çalışmasına başladık bravo, birlikte. Bravo, ayetleri çalıştık, hocam onların altına tıp olarak ayetleri dolduracak. Ve e, geçmişte i̇bn Sina, Bruni gibi bilginler e, tıbba ne gibi katkılar yapmış onları inceleyeceğiz ve hadislerle e, toparlayacağız inşallah. Gerçekten de hocam e, Yüce Kitap, Kur'an-ı Kerim e, bütün her şeye hitap etmiş. Tüm yaşantımıza, ticaretimize, e, ilme ama maalesef biz e, toplum olarak e, okumuyoruz. Ben memleketimden hatırlıyorum, Manisalıyım. Bizim toplum olarak en güzel yaptığımız şey gayet güzel bir basmadan bir kılıfla duvara asıyoruz Kur'an'ı. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka mealini okumak gerekiyor. Ve bu yüzden de ben ilim adamlarına, akademisyenlere ışık tutmak istiyorum. İlahiçilere her şeyi bırakmışız. Ee, Ekrem hocam Hocam şu caizmi bu caizmi Ya ilahhitçi hocalarımız Tüm ilime tüm e, Her şeye hakim olamaz ki Haksızlık ediyoruz tabi Onlara çok büyük bir e, görev yüklüyoruz Veya çok büyük bir Beklentiye giriyoruz e, Dediğiniz gibi Kur'an'ı duvara asmak yerine Kur'an bize ne diyor Allah bize ne mesaj veriyor Bunların tefsiri nedir? Özellikle siz meallerini bulup bize aktarıyorsunuz. Yani Türkçesi nedir? Arapçası nedir bunun? Veya bir konuyla ilgili mesela eşler arası iletişimde Kur'an ne diyor? Değil mi? Bu ölçü yakalamak gerekiyor. Hocam her konuda verdiği gibi gerçekten de Kur'an-ı Kerim yüce kitabımız ticaretten ahlaka, ahlaktan toplum yapısına her şeyi incelemiş. Ben size e, Kur'an-ı Kerim'den hatta konularına göre Kur'an diye bir kitaba e, seyircilerimiz sahip olurlarsa çok kolay e, ulaşabilirler ayetlere. Evet, e, takdir edersiniz ki 6236 ayet. E, seyircilerimize, okuyucularımıza bu kadar ayeti tek tek incelemek Zor gelebilir. Üşengeçlik yapabilirler. Ama benim tavsiyem konularına göre Kur'an-ı Kerim kitabını elde ederlerse, iki profesör kardeşimiz bunu hazırlamışlar, çok rahat bir şekilde istediği konuyu açıp oradan da karşılığında ayeti bulabilirler. Peki ne var? Yani aile içi iletişim veya eşlerin birbirlerine davranışlarla ilgili, Bildiğim kadarıyla 6666 ayetten birkaç tanesi mutlaka hitap etmiştir. Ne var? Hitap etmez mi hocam? Nisa suresi 128. ayet. Evet. Yüce Rabbim aynen şöyle buyuruyor. Eğer bir kadın kocasının sorumsuz davranmasından veya ilgisizliğinden yılarsa bir anlaşma ile barışmalarında kendilerine bir engel yoktur anlaşmak daha iyidir. Ama ruhlara tamahkarlık yerleştirilmiştir. Eğer iyi davranır ve Allah'a saygılı olursanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Toplumumuzda gerçekten evliliği inceliyoruz. Evlilik bayağı artıyor ve mutlu yuva kurmaya çalışmıyorlar, çalışıyorlar. Ama hocam e, boşanmalara baktığımızda ben gerçekten çok üzülüyorum. Boşanma Evlenmelerden oraları... daha hızlı artıyor. Evet yani çok yani, arttı bu ara. Elbette herkes e, çocuklarının mürüvvetini görmek istiyor. E, düğünler yapılıyor. Evlilikler e, artıyor. Evlenmeler artıyor. E, evlilik öncesi hocam onları birbirlerini tanımadıkları için bir de birbirlerinden beklentileri çok fazla. Mesela kişi Evleneceği kişiyle ilgili hayaller kuruyor. İşte atımız olur, yatımız olur, beş çocuğumuz olur. İşte bizim ailemin yanına taşınır veya ben onu falan şehre götürürüm veya onu şu şekilde okuturum gibi. Evlilik öncesi söz, nişan, o nikahlanma dönemlerinde ve evliliğe uzanan her çizgide... ...hayallerimizi, hedeflerimizi, amaçlarımızı e, konuşmamız gerekiyor. Şeffaf olmamız gerekiyor. Eğer öyle olmazsa ya da kişi kendisini... ...olduğundan daha farklı işte elli katı, yüz katı... ...zengin gösterirse, kültürlü gösterirse... ...evlendikten sonra nasıl olsa ben onu tapusu bende deyip... E, ...Kur'an'a göre, psikolojiye göre, inançlarımıza göre hareket etmiyor. Evet. Ve dediğiniz gibi... Eşlerden biri veya ikisi birden sorumsuzluk sergileyebiliyorlar. Halbuki sorumsuzluk olması durumunda bir profesyonel yardım alsalar, bir aile evlilik danışmanına gitseler, sizler gibi gerektiğinde inançları güçlüyse inanıyorlarsa, e, inananlar sizden inanç koştuğu yardımı alabilirler. Evet. Yani e, ve e, anlaşma yapın diyor yani bir anlaşmaya evet. burada benim anladığım kadarıyla bir anlaşı bir uzlaşı her iki tarafında üzerine düşenleri veya beklentilerini yeniden organize edip gerekirse bir terapist veya aile koçunun göz önünde yani bu konuları ...yazılı hale getirebilirler. Ve cidden de anlaşma yapabilirler. Evet. Bizzat anlaşma. Yazarak evet. unutabilirler icabında Tabii söylediklerini. Tabii bir sonraki terapiye veya bir sonraki görüşmeye kadar... ...işte biz haftada bir... ...işte evin erkeği ne yapacak? Pazar kahvaltılarını hazırlayacak. Mesela o örnek... Evet. ...kadın ben ütünü yapmam diye biliyor. E diyor benim annem yapardı. Bakın burada büyük bir hata da kendi annesiyle, kendi ailesiyle, kendi şehriyle kıyaslamak aynı şeyleri ondan bekliyor ondan bekliyor yani ve direkt borçlandırıyor yanlış mesela diyor. komşu kad kadın da çalışıyor diyor o da çalışıyor sen de çalışıyorsun o ütüyü yapıyorsa sen de yapacaksın diyor bakın anlatabildim halbuki şartları ve kuralları Kuran'ın da ifade buyurduğu gibi bizlerin bize özel bir terzi gibi birbirimizi imkanlarını, zamanını, psikolojisini, sağlığını ölçüp tekrar anlaşmamız ve bize göre yapmamız gerekiyor. Bunda evlilikte herkes iyilik, güzellik, fedakarlıkta kendini geçecek. Evet. Ama biri feda ederken diğer taraf sadece kar etmeyecek. Yani kazan, kazan, her kazan, kazan kazan, win win yani. metoduyla. O zaman win win sorunlar çözülür. Evet. Otobanda dolaşırız. Değil mi? <gülüyor> Şimdi Değil mi hocam? Şimdi insanlar ne profesyonel yardım alıyorlar, ne Kur'an'ı okuyorlar, ne sizler gibi inanç koşlarına gidiyorlar, ne bir bilim adamından yardım alıyorlar. Sadece birbirlerini tehditlerle yola getirmeye çalışıyorlar. Evet. Ve kısır döngü ve kan davasına ...dönüştürüyorlar, sonunda da boşanıyorlar. Lanet okuyarak boşanıyorlar. Işte lanet kavga, okusarak, kıyamet, çocuk kavga, varsa kıyamet. bir ton sorun. Yani e, Allah korusun bakıyorsunuz... E, ...damat evi bastı, kayınpederini, kayınvalidesini, baldızını, hanımını, çocuğunu öldürdü. Tabii. Ya ee, hocam bu Yani, yani nasıl e, olabilir? Yani bunu zaten dinimiz yasaklamış öldürmeyi tabii. ve hayatını e, hapishanede geçireceksiniz. Bir gün bile durulmayacak yerde e, bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir de hocam e, mevzuyu daha fazla derinleştirmeden ben aileyi şöyle tasavvur ediyorum. E, siz de katılır mısınız bilmem. E, i̇lk önce karı koca kendi içerisinde bir devlet gibi. Diğer eşinin ailesi ayrı bir devlet. E, diğer e, eşinin e, damadın ailesi, gelinin ailesi ayrı ayrı devletler. Şimdi siz kendi devletinizde şeyi sağlamanız lazım, mutluluğu, anlaşmayı sağlamanız lazım. Tamam. Siz bunda eğer mutluluğu, anlaşmayı sağlayamazsanız diğer devletlerle ilişkilerinizde yani gelinin anne babası tarafında, damadın anne babasında çok büyük sorunlar çıkar. Tabii ona ben şu şekilde diyorum, çekirdek aile. Yani sen ve eşin çekirdek evet. ailesini zamanla çocuklar da katılır. Burada konsensus, uyum, iletişimi sağladıktan sonra gelinin ailesiyle yani geniş ailelerle ve damadın ailesiyle de hatta akrabalarla da hep birlikte çok rahat düğün bayram gibi konsensus gibi dans edebilirler. Uyumlu hayat yaşayabilirler. Birlikte... Yol alabilirler. Nasıl ki e, bazı dev, devletler komşu devletlerle uyum içinde oluyor. Evet. Ve belli sınırları var. Bravo. Benzetmeniz çok güzel. Bakalım vize var mı? Mesela damadın haberi olmadan gelinin e, anne babası Paldır küldür geldiğinde e, damadının ayrı bir pro, pro, programı var. Mesela bugün gelmeselerdi dediğinde hemen gelin yanlış anlıyor. Evet. Yani... Benim ailem geldi sen böyle yapıyorsun. Senin ailen geldiğinde ben böyle mi yapıyorum gibi senin benim şeylerle e, birbirlerini rahatsız ediyor. Tabi hocam şimdi burada karşılıklı anlayış çok önemli. Şimdi İstanbul mesela örneğin gerçekten de zor bir yaşam. E, trafik, stres, e, para kazanmak. Masraflar, kiralar, e, Dolayısıyla endişelerin çok olduğu, evet, farklı stresin, kültürlerin çok olduğu, kozmopolit bir şehir, aynen. bir metropol. Aynen, mesela ben bazen e, çevre ailelerden de işitiyorum. Ya e, uzun süre kalınmaz yani, e, tamam bir işi olur, bir rahatsızlığı olur, gelir kalır ama... Bu işi kaygısızlığa dönüştürüp de, her iki taraf için de konuşuyorum. Tabii. Kaygısızlığa dönüştürüp de e, uzun süre kalmak, yani tamam ben misafirliğe karşı değilim ama Şartlar çok ağır hocam ya. Bazıların da akrabaları geliyor, sülalesi geliyor, aşireti geliyor, Aynı. köylüsü geliyor. Aynı. Sanki İstanbul'da onları mecbur veya misafir etmeye bir şeyi mecburiyeti bir var gibi oluyor. Bir de müsait mi bakalım yani size bir gün iki gün sofraya çıkarırlar kendileri çorba içer ama size daha fazla bir şeyler vermek isterlerse ne olacak? O zaman hani gelinin veya damadın akrabaları... Veya anne babası bile kardeşleri bile bir e, haberleşerek sorarak hani bir e, inceden kaç gün bakalım müsaitler maddiyatları ne kadar uygun zamanları bizimle ne kadar uygun diye eve gelen özellikle yeni evli çiftlerde çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten e, uyum sorunu yaşıyor olabilirler. Ondan dolayı ne çok serbest bırakmak lazım, ne çok sıkmak lazım, ziyaretleri de dengeli yapmak lazım. Empatili yani hiç gelmemek lazım. de kötü. Ya tabii, tabii ben onu kastetmiyorum tabii. ama karşılıklı anlayışla her taraf... Mesela ben çok çevremden de akrabalardan görürüm. Mesela bir yazlıkları vardır. Ya yazlığa giderler, misafirler yazlık olduğu için herkes gelir. Ve işin enteresan tarafı ya misafir gelmişsin ama... O tek başına nasıl karşılayacak? Sen de kalk yardım et. Yardım etmediklerini de görüyorum. Tabii. Yani Şimdi, karşılıklı anlayış saygı çok önemli hocam. Şöyle diyor. hocam do doğru dediniz siz gelin damat bir devletinde cumhuriyetinde huzurluyken yeri gelecek inanın o devlette bile özgürlükler olmalı yeterince. Doğru. Kadının e, arkadaşlarıyla buluştuğu zamanlar işte erkeğin arkadaşlarıyla ailesiyle akrabasıyla buluştuğu zamanlar kendisiyle geçirdiği zamanlar eşiyle geçirdiği zamanlar ve e, gelinin veya kadının ailesiyle ve erkeğin ailesiyle birlikte ve ayrı ayrı geçirilen zamanlar böyle konsensus halde bir samanyolu yolu gibi olabiliriz. Yani evet. gökyüzüne bak, dersini al bu konuda eğer çok büyük zorlu, zorluk yaşıyorsan psikologlar, aile evlilik danışmanları sizler gibi inanç koçları ve değerli din adamlarımız bilim adamlarımız bekliyorlar ki insanlar zaman, kapılarını hizmete, çalsın hizmete, evet, hizmete hazır insanlardan evet. hizmet alsınlar diyoruz. Hocam programımızın da sonuna geldik ama başka var mı? Hocam inanç koçluğu dediniz. İsterseniz kısaca onu bir Nedir açalım. Nedir inanç koçu? Hangi durumda insanlar inanç <gülüyor> koçuna müracaat edebilirler. Şimdi hocam inanç koşuluğu derken inan, ismi üzerinde inanan kişilerle biz danışman olmak istiyoruz. Yani burada Kur'an ayetleriyle örnek olaylarla anlatarak onu mutlu hale getirmek istiyoruz. Şimdi inanç koşuluğunda bizim tabi belirlediğimiz kurallar var. Din mefhumu olmadan Yüce Rabbimize iman ve onun yasalarına göre hareket etmeden zaten mutluluğumuz mümkün değil hocam. Tabi yani inanıp onu yerine getiremeyen sadece taklitte kalan evet. işte bayramdan bayrama belki sadece namaza giden... Oruç tutamayan veya dini inançları zayıflamış ama inanan kişiler sizlere gelebilirler. Evet. Bireysel hayatlarında daha mutlu olurlar. Daha da psikolojik olarak güçlü olurlar. Elbette. Çünkü Allah'a bağı ve irtibatı artan kişiyi top tüfek yıkamaz. Anlatabildim mi? Ama e, hiç e, bir yere bağı olmayan, bir bağlantısı olmayan, e, işte... E, Allah'a karşı hesap vereceğini bilmeyen, toplum hayatında kontrolsüz hareket eden kişilerde kendi sınırlarını bilme adına ayetlerden ve siz e, inanç e, koçlarının fayda görebilirler. Çünkü bir e, ayet veya hadisi kulaklarında çınladığını düşünseniz öfkeyle ilgili evet. bir kişiyi gidip çekip vurmakla ilgili veya gıybetle dövmekle ilgili mesela gıybetle ilgili siz duruyormuş. bunları hatırlatıyorsunuz. Tabii. Tabii. Yani e, psikologlarla e, müftüler arası bir rol. Yeriniz ve koordinatlarınız çok farklı. Evet. Aynen hocam. Buradaki psikolog e, akademisyen, psikolog doktor e, kardeşlerimiz bana kusura bakmasınlar. E, gerçekten de kişinin problemini halletmek sadece e, antidepresanlarla olmaz. Evet. Mutlaka e, İslam'ın, dinin, Kur'an'ın ön plana çıkarılması lazım. Kesinlikle çözüm olmaz. Tabii tabii onun Dolayısıyla, yeri ayrı zaten. Yani biz mutlaka ve mutlaka e, ön plana Kur'an'ı e, şöyle kısaca hocam Yüce Rabbim'in yap dediklerini yapacağız, yapma dediklerini yapmayacağız. Evet. Özeti bu. Siz yap dediklerindeki hikmetleri ve yapma dediklerindeki de hikmetleri Aynen. bir inanç koçu olarak. Tabii, ayetler önüne, ışığında bir de. Ayetler ışığında önüne koyuyorsunuz. Ve, ama iradesini almıyorsunuz. Yüce Rabbim'in almadığı gibi buradan gidersen şöyle zararlı bir yol var. İşte e, bunalıma girebilirsin veya insan ilişkilerin bozulur veya kul hakkına girersin. Buradan gidersen sağ salim otobanda adeta cennetlere uzanan bir e, yol haritası belirliyorsunuz. Evet. E, öz iradesiyle ve bütün sorumluluğu alarak kısaca onlara balık tutmayı e, göstererek, dinimize uygun hem yaşayıp hem de mutlu olmalarına vesile oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen öyle evet. hocam. Sonuç olarak, Sonuç olarak kişiler eğer ahiret odaklı yaşarlarsa yani Kur'an ve İslam evet. ön planda yaşarlarsa burada da mutlu olurlar. İnşallah öbür tarafta da mutlu olacaklar ahirette de. Ama eğer ahiret odaklı yaşamazlarsa sadece dünya odaklı yaşarlarsa ne bu dünyada ne ahirette mutlu olacaklar. Evet değerli seyirciler hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmak istiyorsanız mutlaka inanç koçlarına ve ilgili bilim ve ilim alimlerine din alimlerine müracaat etmekte yarar var. Kısaca benim anladığım kadarıyla psikiyatrın yeri ayrı, psikoloğun yeri ayrı. Aile evlilik çift danışmanının yaşam koçunun yeri ayrı olduğu gibi inanç, inanç koçunun koşullar. da tamamen yeri çok farklı. Hoşça kalın, dostça kalın. Business Channel Türk TV stüdyolarında ve yeni bir iş, yeni bir kariyer programında kalın. Sevgiler, selamlar.